Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Turkish Series Once Said yani the said once. Evet Türk seri yani diziler. Diziler. Hı hı. Dediki. Ik defa dediki. Ik konje dediki. No. once daha doğru mu? Not speaker. This one is once said. Once upon a time give you once. So element lazım. Ha. Anlat anlat anlat yani. Evet. Neyse evet, geçelim. mısın Cemile? Allah love you my Lütfen paylaş, like, kart, böyle böyle yorum yaz. Evet, let's go. Ne ne yok? Çikolata. içiyorum. Salat mısın Cemile? Ne Ah. Ben kalpte böyle yani. Büyük amele Bu hamile Bir şey olacak. Geri zekalı. Ben ameleyim. Bir dakika sınanın bir kardeş bir olacak. Maybe Esnan is their son before like their child before. we have a brother or something. Begim. I mean, let me. I mean, let me. dakika, Begim kim Belki, bir Ayşegül, ama? Web sister? Hm. Ayşe Gül ama. Ah. Gül. Çok tebrik ederim. Allah, Allah <gülüyor> Ay maşallah ya. Bravo. <gülüyor> oh. vuruş para yok yok yok yok yok yok yok edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle siz anneleri tarafından sizlere emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama like hmm. yani, you, you return violence with some because you feel someone is not taking care of children enough so you take that child <gülüyor> but your own reaction is to return it with um, violence against <gülüyor> the mother so like not the same <gülüyor> thing. <I> <gülüyor> O da düşündü yani. çalışıyorsun? Ne tanışıyorsun? Seni Ne Hayırdır Şey şey oğlum. Zey... Ha onu tüm ama yani izledik. Bakıyorum <gülüyor> dedi, karar veremedim. Neye bakıyorsun <gülüyor> lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Lan şeref verdiniz. sizde olmaz için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın bu bu Mehmet. Kimlerin bu? Ah ah ah. Ne Ne Mehmet bu? Mehmet Allah olsun ne? menem mi bu? Ne Mehmet ne Mehmet ne Mehmet? mi bu? Ne mi bu? Ne Mehmet? Ne bu? Ölmüş <gülüyor> mü? Ölmüş. Şaka Şaka Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap Ben Sen biliyor musun kadın? <gülüyor> ben bir çok iyi Türkçe konuşamıyor galiba bu kadın mıydı bir kadın vardı ya o çok belli temiz Türkçe'si yok yani böyle Türkçe'yi çok iyi konuşamıyor ha. ama dizilerde oynuyor sonra bilmiyorum emin değilim bu muydu bilmiyorum sen bir prenses değil mi ha Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Hadi <laughs> dentimliler. <in> Ladies <laughs> gentlemen. Ladies and gentlemen. <laughs> <laughs> uh. <laughs> ah. Lütfen sakin Bu adam Hayır. Şeyde oynadı. Hmm, bu dizi de oynadı. Ah fuck, unuttum. Şeyle. Ah fuck, Ne şey. Thank Kerem. bayıl diyor, o da ona kentler zaman ve abilerim adına sizden özür dilersem yedi sülalemi kainat o fret vallaha karşınıyor evet karşı çok tokat işte Çok mu nasılsın? Çok mu nasılsın? Çok Çok mu nasılsın? Tamam, tamam, tamam, çok Çok mu nasılsın? Çok mu nasılsın? Çok Çok Oun Jesse. Okay, okay, okay. Ben Evet. Bir dakika gerçi bir dakika seferi. Daha